İşte karşınızda bir resimli grafik. Buna resimli grafik deniyor. Çünkü bize derdini resimle anlatıyor. Yani verileri resimle ifade etmiş. Burada da fare resimleri kullanılmış. Buradaki bir fare resmi bir fareye eşit. Yani bir fare resmi bir fare var demek. Bakalım grafik ne diyor? Çiftlikteki fareler demişler. Ve burada çiftliğin değişik yerleri ve o yerlerde olan fareler belirtilmiş. Evde olabilirmiş, ahırda olabilirmiş, otlakta olabilirmiş, ağalda olabilirmiş. Ve bu resimlerde bize o yerlerde kaç tane fare olduğunu söylüyor. Örneğin evde 1 artı 1 artı 1 artı 1 tane fare. Yani 4 tane fare varmış. Evde 4 fare. Dördü yazalım. Bakalım ahırda kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani ahırda altı fare varmış. Onu da yazalım. Peki ya otlak? Orada da üç tane var. Çünkü her bir resim bir fareyi temsil ediyor. Başka türlü de olabilirdi. Her resim farklı sayıda fareyi de temsil edebilirdi. Ama burada bir resim, 1 fare demek. Buraya da 3 yazalım. Son olarak, ağılda 2 tane var. Toplamda kaç fare var diye sorarlarsa, bunları toplarız olur biter. 4 artı 6 10 eder, artı 3 13 eder, 2 de eklersek 15 olur. Toplamda çiftlikte 15 fare varmış. Resimli grafiklerde verileri göstermenin bir yolu işte böyle çiftliğin her bir kısmında kaç fare var onu gösteriyor. Mesela, biri geldi, hey, ahırda kaç fare var dedi. Hemen grafiğimize bakarız, 6 fare var diyebiliriz. Ya da, peki otlakta ve ağalda toplam kaç fare var diye sorarlarsa, o zaman 3 artı 2 eşittir 5 diyebiliriz. Bütün çiftlikte kaç tane var peki derse, 4 artı 6 artı 3 artı 2 eşittir 15, evet 15 fare var.